Aşk, haz heyecan verir, sevgi mutluluk verir, saygı, huzur, güven verir. Aşk günü düşünür, sevgi bugünü ve yarını düşünür, saygı da tüm zamanları düşünür. Aşk dokun birleş, sevgi sarıl birleş, saygı da hisset birleştir. Aşk duyguların emrindesin, sevgi aklın ve kalbin emrindesin, saygı akıl, duygu, bilinç ve vicdanın emrindesin. Aşk aşk bencildir, Sevgi kendine özgüdür. Saygı akıl, duygu, bilinç ve Genel ve evrenseldir. Aşk enerji kazandırır, sevgi güven verir, kazandırır, saygı da değer kazandırır. Aşk birine ihtiyaç duymanızı sağlar. Sevgi bazılarına ihtiyaç duymanızı sağlar. Saygı da herkese ihtiyaç duymanızı sağlar. Aşk bizi bir kişiye götürür. Sevgi bizi bazı insanlara götürür. Saygı bizi değerli olan herkese götürür. Aşk mutlak karşılık ister. Sevgi kısmen karşılık ister ama saygı karşılık beklemez. Aşk merkeze kendisini koyar. Sevgi merkeze seveni ve sevileni koyar Saygı merkezi boş bırakır Aşk duyguların gençliği Sevgi duyguların yetişkinliği Saygı da duyguların akılla bütünleştiği olgunluktur Aşk körsün, gördüğünü sanıyorsun Sevgi gözlerinle görürsün Saygı da kalbin ve aklınla görürsün Aşk çabadır, sevgi emek, saygı da ustalıktır. Aşk sadece ben bana, sevgi ben sen ve bize, saygı hepimize, herkese. Aşk bugün, sevgi bazı günler, saygı ise her gün. Aşk doyuncaya kadar, sevgi sürünceye kadar... Saygı da ölünceye kadardır Aşk bitince acı bırakır Sevgi bitince hüzün bırakır Saygı bitince insanlığını bırakır Aşk insanı yıldızların, bulutların üzerinde gezdirir Sevgi dünyada güzelliklerin arasında gezdirir Saygı da evrende gezdirir Aşk ağzımızın tadıdır, sevgi vücudumuzun gıdasıdır, saygı da kişinin huzurudur. Aşk bazı zamanlarda yaşanır, sevgi çoğu zaman yaşanır, ama saygı her zaman yaşanır. Aşk, aşkın dozu önemlidir, sevgi... Sevginin süresi ve derinliği önemlidir. Saygıda da saygının kalitesi önemlidir. Aşkla dağılırız, sevgide toparlanırız, saygıda da bütünleşiriz. Aşk tekçidir, sevgi seçici, saygı da bütünleştiricidir. Aşkta bir kişiye bağımlıyız Sevgide bazı kişilere bağlıyız Sevgi bağımsızdır, saygı bağımsızdır Aşk kapımız birine açıktır Sevgi kapımız bazılarına açıktır Saygı kapımız girebilen herkese açıktır Aşk birine ikna ederiz Sevgi birilerini ikna ederiz, saygı da kendimizi ikna ederizdir. Aşk bir insanı bir yönüyle tanımaktır. Sevgi bazı insanları bazı yönleriyle tanımaktır. Saygı tüm varlıkları tüm yönleriyle tanımaya fırsat vermektir. Aşk dine benzer, buna taparsın. Sevgi felsefeye benzer, onu anlarsın. Saygı bilime benzer, onu bilirsin. Aşk heyecan verir, sevgi güven verir, saygı huzur verir. Aşk bir dağa tırmanmaktır, sevgi uygun bir yolda yürümektir, saygı gerçeğe yürümektir. Aşk partnerin rakibidir, sevgi partnerin yoldaşıdır, saygı da partnere gerek olmayabilir. Aşk tarifini sen yaparsın, sevgi tarifini muhatabınla yaparsın, saygı da tarifi evrenseldir. Aşk kişisel, sevgi bölgesel Saygı evrenseldir yani Aşk kişiyle Sevgi kişilerle Varlıklarla Saygıda herkesle Herkese dairdir Aşk şiirdir Yazanın duygusudur Sevgi öyküdür İlgisi olanları kapsar Saygı masaldır Herkesi kapsar Aşk rehin alır Sevgi teslim alır, saygı emanet alır. Aşk gönül hapsidir, sevgi gönüldaşlıktır, saygı gönül zenginliğidir. Aşk hayatın çırağısın, sevgi hayatın kalfasısın, saygı hayatın ustasısındır. Aşk cesaretimizi, sevgi nezaketimizi saygıda da. Asaletimizi ortaya çıkarır. Aşk evimizdir, sevgi ülkemizdir, saygı dünyamızdır.